Hocam bir önceki programda 20'li yaşlar hikayesini konuştuk. 20'li yaşlara ne deriz demeyiz mevzusu. 20'li yaşlar aynı zamanda şu politikayla ilgilenme, siyasetle ilgilenmenin de en hararetli zamanı ya enerji yüksek bir şey anlamak istiyorsun. Anlam arıyorsun falan. Bir de bir şey düzeltmeyle alakalı nedense bir yetkin olduğunu düşünüyorsun. Yani bunları düzeltmem lazım falan. Sonra yani bununla ilgili tecrübelendirince benim elanışkanlığım öyle. Senin de bu evrimle beraber Aynı alışkanlığı kullandığını biliyorum zihinsel anlamda. Hani gittikçe daha büyük çapta, daha derin öyküyü bulalım. Daha dikteki, zemindeki hikaye nedir ile ilgili bakmaya başlarken fark ettiğin kötü ya da çirkin hikayelerden bir tanesi, kendim için söylüyorum bunu, politikanın aslında ola gelen problemleri çözmekle değil, problemleri kendi ihtiyaçlarına göre, kendi çıkarlarına göre kullanmakla ilgili bir pozisyon olduğunu fark ediyoruz. Sürdürülebilir problem... Üretme ve bu, bu problemi kendisinden sürdürülebilir seviyede bir çıkar elde etmeye devam etmeye. Yani oradan bir şey alıyor olmak. Ve bunun hiçbir ideolojik ayrımı yok. İster solcu ol, ister siyasal İslamcı ol, ister sağcı ol, muhafazakar ol. O siyaset tonunun hangi tonunda durursan dur. Durduğun ton. Belki başlangıç idealist döneminde bundan ayrı olabilirsin. Çok azken ve başlangıç aşamasındayken yine hepsi için geçerli ama büyük de sistemle uzlaşmaya uzlaşmak zorunda kalmaya başladığında aslında insanları etkileyen problemleri çözmek değil bu problemlerden en yüksek çıkarı elde etmek kendi yapısı için kendi varlığının devamlılığı için miş gibi bir duruma dönüyor. Bunun en temiz ve en berrak örneklerinden bir tanesi hemen hemen 60 senedir hayatımızı etkileyen şu Filistin hikayesi. İsrail, Filistin ve o bölgenin içerisindeki hikaye. Takvi ben birkaç yıl aralıklarla ben bunu hatırlıyorum mezar. 3 defa, 4 defa canıma tak deyip ben interaktif de bir adamım. Hani bir şeyle ilgili e, po politik aktivasyonum yüksek değil ama yani hani bir şeyle ilgili e bir şey yapmak gerektiğinde yapmakla ilgili eylemim de zayıf da değildir. Hani 3 dört kere atak yapıp bir şey yapmayla ilgili hamle yapıp bir sürü yeni bir şey öğrenip susmak zorunda kaldığım ya da geri çekilmek zorunda kaldığım bir hikayedir. Çünkü birkaç yıl aralıklarla bizi yüksek seviyede manipüle eden bir öykü grubudur Filistin'deki ola gelen şey. 1940'ların evet. ortası sonu işte or orada oluşa gelen bir devletin yapısının nasıl dönüştüğü ve bunun çift taraflı oradaki tüm etkin grupa Filistinliler de dahil, Hamas dahil, işte Yaser Arafat dahil ya da ötekiler dahil hemen hepsinin, oluşturdukları bir çıkar, bir manipülasyon etkisi var ve bu toplumdaki safi birey, öyle tarif edeyim kendimi, muhtemelen sen de öylesin, hepimizin canını yakıyor. Yani hepimiz gerçekten bir şey oluyoruz yani gözlerimiz doluyor, sinirlerimiz bozuluyor, gördüğümüz görüntüler, ola gelenler karşısında. Ama bir türlü arkadakini örüntüyü çözemediğimiz için problemi çözmekle ilgili ya da çözümünün bir parçası olmakla ilgili bir şey de yapamıyoruz. Ve bu döngü 60 yıldır devam ediyor. Hani bu yaşlanmanın kötü etkisi olabilir. 60 yıllığın ne demek olduğunu anlıyorum artık. Maalesef, Eskiden maalesef. anlayamıyordum yani. Hani 60 yıldır insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Ve orada elinde ölü çocuk olan insan fotoğrafı kullanılıyor. Her ve sene de bir tur yeni ilave ediliyor. Yeni, yeni ilave ediliyor. Birkaç yılda bir çok yüksek belimlisi oluyor. Cami ya da okul bombalanıyor ya da bilmem ne oluyor falan falan Yani arka tarafta. Birazcık bunun üzerine, tarihsel olarak değil, tarihsel hakimiyetimiz o kadar güçlü değildir ama hani aslında ne oluyor ya da biz ne hissediyoruz ya da bu tarz olaylar karşısında aslında ne yapmak gerekir birazcık sohbetini yapalım. Güncel olarak da bir konu bu bize etkileyen ama aslında arka tarafındaki örüntü güncelliğinin ötesinde hayatımızı hep belirleyen unsurlardan bir tanesi. Yani politikanın işlevsizliğiyle alakalı. Biz açık konuşurken mesela şey yapıyoruz yani ideolojiler dışı bir şey yapmayı destekliyoruz özellikle. O yüzden içerideki insanlar çok tuhaf bir karma ile bir araya gelebiliyorlar. Ve bunun ne kadar verimli bir şey olduğunu da beraber şahit oluyoruz projeler üretirken. Hiç başka bir ortamın içerisinde yan yana duramayacak çocuklar birbirlerinin kültürleriyle alakalı bambaşka bir şey öğrenerek çok verimli bir şeye doğru hareket edebiliyorlar. Önyargıları alınca dünya bambaşka bir yere dönüyor. Ya da derdin bunların üstünde bir dert olursa zaten zaten o konular orada süflik kalıyor yani. Ki yeni, ye, yani yeni kuşaklarla çalışmaya başladı ama yeni kuşaklar buna çok da teşne yani çok konuyu hemen anlayabiliyor. Belki bizim gençliğimizde olsa bunu anlatmak da çok sıkıntılı olabilirdi. Mesela biz bu konuyu önce Can sonra Can'ın bu bölümde konuştuğumuz için bize çok sinirlenen azımsanamayacak sayıda insan olacak. Konuyu konuştuğumuz için değil konuş, konuyu konuşma. Şeklimizden dolayı. Çünkü birçok insan maalesef siyaseten kendi önlerine servis edilen konular dışında hayatlarını bağlayabilecekleri, ömürlerini üzerine vakfedebilecekleri sorunlardan maalesef uzak oldukları için bu tip konular onların temel konularıymış gibi gözüküyor. Ben de böyle bir dönem geçirdim hayatımda. Hepimiz ya, yani, hepimiz yani, yani, çeşitli ayrı siyasi yapılar içerisinde böyle dönem geçirdik yani bir süre sonra eğer kısmetliysen ya yani bunun nasıl bir oyalama taktiği nasıl bir senin dışındaki bir takım odakların menfaatlerine ya da onların güç savaşına dair bir şey olduğunu fark ediyorsunuz zamanla. Ben mesela işte daha ver 20 yaşım zamanı gittik. O yaşlarda 90'lı yıllarda üç kez net hatırlıyorum daha fazla da olabilir. İsrail konsolosluğunda Ankara'da mitinge gösteriye katılmıştım. Yani yeter artık dursun mu falan diye 30 sene öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Yani 30 senedir temcit pilavı gibi dönen bir durum var. 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın bakiyesi üzerine oraya bir devlet kurduruyorsun. E, ve bugün o devlet e, ağır ilerlemeli bir kanser gibi devamlı bölgeyi inhisar altına almaya devam ediyor. Sadece bunu yapmıyor. Dünya piyasasının en temel sektörlerini domine eden aktörler yetiştiriyor. Mesela şu anda kaçınılmaz olarak işte gıda sektöründe, sinemada, temel ne kadar sektörümüz varsa aslında İsrail'in böyle belirgin bir tohum derler. Tohum, tohum. bizim ülkemiz olarak tohumu, anaç tavuğu bilmem neyi paso İsrail'den alırız. Ee, aynı zamanda da bu derecede büyüyen bir hikaye var. Daha da fenası benim yıllar içerisinde akıl konulardan biri, daha doğrusu akıl kalktığımda bu meselenin bende soğumasına sebep olan bir durum. Açıkça bir vahşet izliyoruz biz burada. Yani işte çocuklar katlediyor. İşte bir ara hatırlarsın taşla Filistin'in kolunu kıran. Hmm. İsrail çok ikonik olmuştu mesela. Bunlar sürekli geçiyor fakat uluslararası toplum özellikle gelişmiş ülkeler sinir bozucu bir şekilde İsrail'in yanında ve açık bir şekilde mazlum olan Filistin'in karşısında gibi duruyorlar. Şimdi böyle bir resmi biraz rasyonel olarak düşünmeye çalıştığında hemen bir problem başlıyor. Mantıksal problem başlıyor. O da şu ki bu kadar aşikar bir kötülüğe nasıl bu kadar dünya çapında destek çıkabiliyor? Bu İsrail'in büyülü bir gücünden mi kaynaklanıyor? Herkes İsrail'de ödü mü kopuyor? İşte ya da işte Filistin veya işte hani bizim İslamcı kültürün çok söylemeyi sevdiği işte mış bir ayağa kalkarsa öde öde falan var ya bizde. Hani öyle bir korkudan dolayı mı tırsıyorlar falan? Bunun hiçbiri makul ve mantıklı değil. Birkaç açıklaması var. Bir, bize gösterilen resim yarım olabilir. Yani biz bir başka bir resim görüyor olabiliriz. Bu sadece bir ihtimal olarak söylüyorum. İki, orada başka bir hesap olabilir. Yani orada Filistin'de ezilen çimen gibi bir şey olabilir. Orada başka bir hikaye dönüyor olabilir. Bunların hiçbirinin ne kadar daha olabilir olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat biraz düşündüğünüzde mantıksız gelmeye başlayan bir şeylerin bu kadar uzun süre manşette kalabilmesi için mantığını kullanmayan insan güruhlarına şiddetle ihtiyacımız var. Var ki bu sorun devam edebilsin. 30 40 hatta işte sen resmi çizim 1946'dan buraya neresi 60 senedir devam eden böyle bir hikayenin. Efendim iki gücün savaşından ya da yer paylaşımı hikayesinden başka bir şey olduğu çok açık. Ve bu kadar basit, yalın kat, hani karından göbekten beyin sapından gelen otomatik tepkilerle sadece Gazze bombalandığında iki çocuk cenazesini televizyonlarda ya da resimlerde gördüğümüzde meydanlara kalabalık olarak akın etmek yöntemiyle çözülemeyecek bir şey olduğunu anlamayacak bir meşguliyette olmamız lazım ki bu senaryo bize 30-40-50 yıl dayatılabilsin. Şimdi bizim Türkiye'nin işte içinden son 20 yılda, 30 yılda geçti şeylerde ben de buradaydım. Yani üç aşağı beş yukarı izliyoruz. Mesela işte önceden farklı bir işte rejim adı altında, rejimin fikriyatının hakim olmaya çalıştığı bir dönemden İşte onun hep bastırmaya çalıştığı belki 40 yıldır bastırmaya uğraştığı İslamcı bir dalganın şimdi uzunca bir süredir ülkeye hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama mesela İslamcı <gülüyor> e, ekibin ta işte Rahmetler bakan zamanında da iktidar olma çabalarına girdiğinde en fazla kullandığı söylemlerden bir tanesi buydu. Yani Türkiye'de İslamcılar ayağa kalkarsa Filistin kurtulacaktı. AK Parti'nin başlarında da hep bu jargonu hep duyduk. Yani o Filistin orada şöyle bir şey bizim için, ne olduğunu bilen yok. Haritadaki yerini çoğumuz muhtemelen gösteremeyiz. Mevzuyu da bilmiyoruz bir türlü. Bir tek böyle bir Ork ordusu gibi bir İsrail var ama her şeyimizi de onlardan alıyoruz. Tekrar bunun altını çiziyorum. Dünyanın bütün çok uluslu şirketler neredeyse yönetim kurulunda en az yarı yarıya e, İsrail kökenli birileri var. Ama öbür yandan o kötücül orduya karşı orada bir masumlar Onlar da bizden yani. Ya bizim kardeşimiz. Din... Ama bizden derken mesela milli bir bizlik değil. Ha işte e, onu e, Dini yani. bir bizlikle evet. ilgili. Evet. Fakat bu arada mesela çok enteresan bir durum var. Dini bir bizlik varken aslında onların önemli bir kısmı da Hristiyanmış. Onu da mesela Evet evet o, orada öyle bir demografi var tabi. Evet. Orası da böyle karma bir yer. Evet. Yani şu, ne olursa olsunlar sonuçta bilmediğimiz bir şeye dair bize söylenen bir şeyler yıllardır değişmeyen bir e, şeye dönüyor. Bir de işin ortasında Kudüs var tabi. Yani bütün dinlerin en önemli ortak kutsal mekanlarından bir tanesi. Ve ne hikmetse yani bir 20 yıldır, 30 yıldır benim hatırladığım hep böyle Ramazan'da hatta bazen Kadir gecesinde orada bir şeyler oluyor. Yani hani İsrail böyle geliyorum diyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ahmet Turgut sevgili dostumuz ta 2000, neydi? 2014'te miydi yaptığımız bir Balkanlar gezisinde bize tarih vererek işte şu anda yılını hatırlamam. Geçen sene miydi? Evvelki sene miydi? Ee, dedi Kudüs başkenti ilan edecek dedi İsrail. Yani bu belli dedi 4-5 sene de adam bize bunu söyledi. Twitter'da her sene yazdı. Her sene bunu yazdı. Ee, hani işte şu senenin, şu gününde dedi hatta. Ve oldu. Bizim ülkede ne oldu? a İsrail şeyi Kudüs başkenti. Abi yani bu bilinen bir şey zaten. Niye sürpriz olmuş gibi davranıyorsun? Çünkü ona dair bir hazırlık yapıp da bu sorunu ortadan kaldırmak belli ki bizim Sevdiğimiz bir seçenek değil. Benim bir yöntem değil. Bu devamlı olarak bize anlatılan bir hikayenin devamı ve o hikaye üzerinden de buradaki işte siyasi topluluklara belli bir motivasyon sağlama gibi bir derdimiz var. Böyle gözüküyor. Şimdi bir taraftan da azıcık aklımızı mantığımızı kullansak, İsrail gibi Çölü cennete çevirmiş neredeyse. Yani çölün içerisinde. Bu arada gerçekten o motivasyonu anlamakta çok zorlanıyorum. Yani Nasıl becerdiler büyük iştir. Sen Avrupa'da işte Hitler'in de gazı burada çok önemli. Nazi Almanya'sının. O oradaki o zengin Yahudilerin falan büyük bir kısmını topla. Götür orada çölün ortasında bak burası bademiş toplaka gel hacı burada bir şeyler kuralım falan filan diye bir şey ikna etmek de çok zor ama o hani Bu arada mesela çok uzun önemli bir Arap ekolü şey diye iddia ediyor yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le alakalı oluşturulan şey planlı bir organizasyonel yapıdır Tabii. diye bir ana akım ya var. Ben bunu... mesela bunu görünce çok şaşırmıştım. Ya bir şeylerin dökümlerini için ben bir ara çok meraklıydım bu konulara ama bırakalı çok oldu onu söyleyeyim. Yani tarihte de öyle her gün inovasyon olmuyor yani okuduğum Nasıl? klasik kaynaklar bayağı bir geçerlini sürdürüyor. Mesela Nazi Almanya'sındaki o mezalimin dökümleri var. Abi neredeyse Yahudi rakamı kadar Alman da var orada. Yani orada bir kitlesel bir kıyım var. Adam mesela Berlin metrosuna su bastırıyor abi, su baskını uyguluyor yani on binlerce Alman'ı öldürüyor. Şimdi bu rakamları biz görmüyoruz genellikle. Aytunç, Ay altında falan filan da kitaplarında bunları detaylı anlatıyor bildiğim kadarıyla yani meraklısı bilir zaten. Ama neticede yani o zamanki dönemde böyle tamam Yahudilere orada bir nefret var. Bunlar bizim servetimize çöküyorlar. Bizi işsiz bırakıyorlar. Almanya'nın en ekonomik olarak rezil dönemleri. Ama bütün bu hikayedeki o total rakamın tamamını Yahudilere hamletmek orada Yahudilerle ilgili bir hareketliliğin de aynı zamanda uyarılmaya çalışıldığını çok net gösteriyor zaten. Ki hani tesadüf olduğunu düşünmek saf olur. İşte hemen arkasından sen gidip çölün ortasına bir işte şapkalı krallık kurma hikayesi falan. Şimdi oradaki radikal e, dindar Yahudilerin öncülük ettiği bir mesele bu. Yani oradaki hahamların öncülük ettiği bir hikaye. Ve orada çok yoğun programlı, stratejik bir e, işte Tevrat'taki vaat edilmiş topraklar modunda tamamen dini anlatı üzerine kurulmuş bir hikaye var. Ya bu belli ki bir şey için kurulmuş. Yani oradan sonra bir şey olacak ve olmaya da başlıyor zaten. Oranın yerli halkı olan o Filistinler yani kadim halkı yani gün be gün yerlerinden adam geliyor işte Gazze'de yerleşimci diye bir şey yapıyor bunların bağrının ortasına siteler kuruyor köyler kuruyor insanlar oraya yani açık bir acitasyon var açık açık dünyanın gözü önünde hem bir taraftan ekonomik olarak güçleriniken hem de dünyaya karşı da böyle bir tiyatro oynanıyor ve tabii ki işte o Yahudi lobisinin çok takdir ettiğim çalışmalar nedeniyle bütün dünyada da buraya bir destek var habire bir ciddi para aktırımı şimdi. Böyle bir durumda burayı gerçekten samimiyetle bir sorun olarak görüyorsan aklın yolu bir. Yani bir kere o İsrail'in büyümesini yani düşmanın silahıyla silahlanacaksın diye prensip var. O ekonomik büyümesini, o bilimsel çalışmasını, o inovasyonunu, bilmem nesini önce bir al bir taklit et hadi. Yani burada önce bir kendi kendine yet. En azından habire işte boykot edeceğim diye uğraştığın ülkeden ürün alma mesela. Ürün almayacak hale gelmeye çalış. Eğer bu sorunun halli ana konu olsaydı bizim o geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde en azından bir 15-20 yıldan beri böyle bir yola girmiş olmamız gerekiyor. Ama biz biraz önce başkent ilan edilme konusunda <gülüyor> hatırlatmaya çalıştığım gibi her sabah böyle bir şokla uyanıyoruz. Aha gene mi İsrail? Aha İsrail Filistez. olan 60 yıldır saldırıyor işte artık bu onun rutini. Ama bizim rutinimizde bir sorun var bu açıdan. Ben mesela bunu bu konuyla ilgilenmeyi galiba 20 yıl önce falan bırakmış olabilirim. Yani... İlgilenmeyi derken duyarsız kalmak anlamında söylemiyorum. İlgilenmenin bir faydası olmadığını ve mesela ben her o masum çocukların, İsrail askerleri, roketleri bilmem ne tarafından katledildiği hikayeyi duyduğumda mesela bugün açık beyinde kişime daha çok sarıyorum. Çünkü benim orada yaptığım şey ancak bunun kökünü kazıyabilir. Benim ancak hayatımda entelektüel, bilişsel, kadim kapasitemi yükseltmem bir kurtuluş yolu gösterebilecekse ancak o gösterebilir. Ben şimdi çıksam, sokaklarda bağırsam, Twitter'da işte dakikada 30 tane telin tweet'i atsam ne kime ne faydası var. En büyük yaptığımız kavga oydu Twitter'da yani ben gerçekten kavgaya girmiyorum artık da de o. Hocam bu konuda sesinizi duymadık. Ne istiyorsun? Ne? Oraya bir şey yazdım olsa at kaçtı torba düştü işte. Ramazan mübarektir, İsrail kötüdür, Filistin masumdur, işte ne bileyim Altına da ne yazdım? Papağan da kuştur. Bu kadar. Yani bu bilinen şeyi ben bir daha Papağan niye Papağan kuş değil hocam ya. <gülüyor> Aynen öyle girdiler mevzuya zaten. E şimdi bu reddetmemiz gereken. Eğer bir eylem arıyorsan bir kere bu hikayeyi önce reddedeceksin. Siyaseten sert bir şey söylediğimin farkındayım. Ama bizi zaten herkes izlemiyor diye tahmin ediyorum. Bir de biz bize konuşuyoruz. Yani Siyaseten gerçekten birilerinin de akıllı bir strateji önermesi lazım. Yani birisi çıkıp diyecek ki abi bu evet kötü. Ya bunun kötü yani bu e, işte tuvaletin dışındaki dışkı pistir demek kadar saçma bir şey yani. Bu kötü bir şey. Teorik olarak düşünsel olarak bir sürü şeyi hani masada düşünmeyi seven ya da bununla ilgili konuşan insanlar olarak konuşuyoruz. Ama açık beyinden çok yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Buradan süzdüğümüz bilgiyi. Şu anda ve yakın gelecekte bizi etkileyecek toplumsal akışa uygun şekilde de biriktirebiliyor olmak, seçebiliyor olmak, üretebiliyor olmak, dağıtabiliyor olmak. Asıl ilgili konumuz bu. Şimdi bu konuyu beraber konuşuyorsak da gerçekten bu mantıktan konuşuyoruz yani ne konuya ideolojik bir yerden bakabiliriz ya da işte İsrail kötüdür bu videonun sonucu çıksa ne olacak ki? Hayır. Az önceki anlattığım Tabii. hikaye. Ee, konumuz bu değil. Yani reyting yapmak istesek aslında İsrail o kadar da kötü değil falan desek. desek al sana yapalım. hani çatışma Tabii. oluşturalım ya da sen İsrail kötü de ben değil diyeyim. Hadi gel burada çatışalım bu video. En az 10 katı daha fazla izlenecek ee, bir şey böyle. Ama şimdi burada şöyle bir durum var ya yani sorun kalabalıklığı yönetmekle ilgili. Kalabalıklıkları yönetmekle alakalı kalabalık olduğumuzu düşündüğümüzden bu yana, şehir devletlerinden bu yana yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Demokrasi yöntemlerden bir tanesi. E, faşist modeller var, çeşitli liderlik modelleri var, kendi içinde meşrutiyetler var, bilmem neler var. Şimdi bu modellerle beraber geldiğimiz bir siyasal kültür var. Şimdi dünyayı bu, bu siyasal kültür belirliyor. Yani bu herkes için artık dünya global bir etkileşim içerisindeyiz. İsrail ile ilişkimizi kesemememizin nedeni İsrail'i çok seviyor olmamız değil. Evet. Dünya ile organik ilişkimizde zaruriyiz. Yani tercih ettiğimiz rota itibarıyla. O itibarıyla zaruriyiz. Yani burada dünyadan ayrıksı bir ekonomi modeli oluşturmak artık neredeyse mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yani Mavi Marmara'yı hatırlıyorsun. Tabii tabii hatırlıyorum. Giderken ne coşku. O i̇ki sene sonra gemi gönderdik arkadaş. Ya, yani. yani şimdi kaçınılmaz bir durum. Yani hani daha da belirgin olanı var. Yani bir yandan One minute e aynı yılın içerisinde İsrail'in ticari ilişkilerimizin oransal değişimine baksın arkadaşlar. Yani ha, yani ne no, no, no oluyor ya yani hani bu arada bu kesinlikle bir siyasal bir gruba söylediğim bir şey değil. Her gruptaki her ilişki böyle. No, normali bu. Ha. Yani aslında bu işin resmin tamamı bu. Evet. Resmin tamamında iyi kötü bir şey yok. Realitesi bu. Yani evet. sen bunun bir tarafı yokmuş gibi davranırsan aptalca bir şey yapmış oluyorsun. Anlatmaya çalışmışsın. Bir, de, bir de şunu anlamak gerekiyor ya. Yani şimdi az önceki vardığın nokta çok içsel olarak bendeki de bir noktaya karşılık geliyor. Yani İyi ile kötüyü ayırt etmede evrensel olarak bir temada, sağlıklı bir şekilde birleşmek, basit bir temada birleşmek ve bunun üzerine bir şey söyleyebilir duruma dönmek gerekiyor ya bunun komplikasyonları arkada ne oldukları falan değil yani basit bir temada ve artık siyaset bu tarz bir problemi çözmede işimize yaramalı. Yani siyaset şu anda gördüğüm kadarıyla bu problemlerden besleniyor yani varlığını bunun üzerinden alıyor ve siyaset dışı herkesi hangi ideolojide olursa olsun aynı şekilde de ediyor. Yani Türkiye'deki en solcusu da en sağcısı da Filistin konusunda aynı gözleri dolarak bakıyor. Konuda bir şey değişmiyor Hiç ki. Hiç değişmiyor. Ama hikayenin içerisine bakıyorsun Filistin Kurtuluş Örgütü'nden başla. FKO'nun dünyada terörü yaratma unsurlarından başla. Ne kadar şaşırırız. Meğer ilk onlar kaçılmış, ilk insanlar onlar katletmiş bilmem ne hikayesinden başla. Filistin'de çocukların kolu kırılıyordan, çocuklar ölüyordaki hikayenin temalarına, Hamas'ın ne yaptığına, İran'ın ne yaptığına bak. O, o hikaye örüntüleri tüm o politik unsurların hane gibi bizi duygusal, ekonomik, biçimsel olarak manipüle ettiğini fark ediyoruz. Bizden kastım sağcı ya da solcu değil. Bizden kastım siyasetten çıkar bağlantısıyla ilişkisi olmayan grupların tüm evet. bireysel var. Şimdi bunu fark ettiğimizde yani şunun iyi ya da kötü olduğunu düşünmeye gerek yok. Hadi konuyu Filistin'den çıkartalım. Bir adamı yolda yürürken silahsız ve şimdiye kadar hayatı boyunca silahla hiçbir şey yapmamış bir adamı en sesinden vurursan kötüdür abi bu. Burada kimi vurduğu, hainliktir. Burada kimi vurduğun ve kimin vurduğunun bir önemi yok. Bu külliyan böyle bir şeydir. Yani hani bunu bunda hem fikir olursak, geri kalanını halletmesi, bunun üzerine siyaset oluşturması, bunun üzerine yönetim biçimlerini oluşturması mümkün. Hani birazcık hani Filistin konusunu açmamızın gerekçesi oydu. Çünkü hepimiz etkileniyoruz. Hepimizin siniri bozuluyor bakarken. Ve bu sinir bozukluğunun yönetimi şey gibi geliyor bana. Noel Baba figürünü Coca-Cola'nın organize etme biçimi gibi geliyor bana. İşte elmas şirketine dünyada üretilen elması pazardan çekip elmasın ev... Yani şeyi biliyorsun değil mi? Yani diz üstüne eğilip evlilik teklif etme figürü reklam filmiyle Aynen. organize edilmiş bir şey. Şimdi Tamamen yaratılmış bir gerçeklik. Yaratılmış bir gerçeklik. Biz onu dini ve hani böyle sanki kültürel derin bir unsur zannediyoruz. öyle bir şey yok. Reklam filminde bir reklamcı onu akıl etti ve tüm dünyayı hikaye olarak öğretti işte. Ya da Noel Baba'nın giydiği kıyafetin rengi de yeşil mi kırmızı olacağını öğretti. Noel Baba figürü kaçınılmaz bir şekilde dünyaya global olarak işledi. Aynı bunun gibi Filistin hikayesi bize bir şey öğretiyor. Çaresizliği mi öğretiyor? İşte duygusal manipülasyona zedelere açık olmayı mı öğretiyor? Konunun mesela en önemli alt metni aslında çaresizlik aşılama. Evet. Yani sen evet. bu kadar senedir ben diyorum ya işte ben 30 senesini hatırlıyorum. Ya 30 senedir sonuçsuz bir öfke duyuyoruz. Yani evet, öfke evet. artık depresyon demektir bunu. Evet, Klinikte evet. de böyledir ya bir insan 30 sene boyunca bir hayatında bir şey öfke duyarsa depresyona girer neticede. Ve toplum olarak bizi deprese eden bir şeyin devamlı reklamını yaptığımızı fark etmiyoruz. Yani yani biz sıradan vatandaşlar fark etmiyoruz ama muhtemelen bu işin mühendisliğini yapanlar bunun girdisini, çıktısını biliyorlar, görüyorlar ve bu ilk defa bizim ilk defa Filistin ilk defa bu çağın başına gelen bir şey değil yani. Hı -hı. Bu Yüzyıldır, 100 yıldır 200 yıldır işte toplum mühendisliği hikayesinin önemli bir parçası. Deniz Hoca'yla inşallah bir gün bu konuyu konuşalım. Çünkü onun bir mesela seçilmiş travmalar diye bir meselesi var. Biz de işte bu şey mesele söyleniyor, Ayasofya meselesi, seçilmiş hı. travma hikayesi. İşte Kudüs meselesi bütün İslam aleminde öyle bir travma. Hı hı. Yani biz bu travmaların onarılmasını ya da sağaltılmasını değil, kaşınmasını seviyoruz. Ve o kaşındığı zaman diri hissediyoruz, uyanık hissediyoruz. Yani yaraya böyle çomak sokmak gibi. Yaraya nasıl basıldığında böyle uyanıklık geliyor. Bunlar bizi harekete geçiriyormuş gibi geliyor. Ama bu hareket sonuçsuz kulaçlar olduğu için bir sonraki yorgunluktan bitap düşüp depresyona girmemize sebep oluyor. Yani bunu şimdi böyle iki kişi oturup karşılıklı konuşurken he makul güzel falan filan ama bu kitlelere teşmil edilebilecek bir fikir değil. Yani bunu anlatamazsın. Bu virüs gibi konuşula konuşula yayılıp absürde indirgemek yöntemiyle buharlaştırmamız gereken bir şey. Ne demek o? Yani daha dün verili bir gerçeklik olarak bizim Filistin'e bir şey ayak ayağa kalkmamız lazımdı ama ya bu yeterince Aga, bir dakika 5 n 1 kan ne oluyor burada sorusunu sormaya başladıkça kendi kendine böyle buharlaşan bir kolonya gibi absürtleşmeye başlıyor mesela. Ve bana sorarsan İsrail'in gücünü, Hani bu zulüm, ben bu arada İsrail'in derin bir zulüm devleti olduğuna inanıyorum. Bunu net olarak altını çizeyim. Çünkü yani zulüm bir şekilde aşağıda gördüğün, hiyerarşik olarak düşük gördüğün varlıklara karşı yapabildiğin bir şeydir. Mesela bizim tasavvuf felsefesinde bir taş bile seninle aynı mertebede olduğun için ona bile bir şey yapalım, zulüm edemezsin yani. Ama senin ilahiyatında... Sen kralsın bunların hepsi koyundur hikaye gibi hikaye varsa işin arka planı. E sen bir zulüm devleti olursun. Bu zulüm odağının elinden gücü almanın en iyi yolu bu senaryoyu yememektir. Bu, bu senaryonun inandırıcılığının olmadığını fark ederek farklı senaryolarla bu meseleye bakabilmektir. Mesela ben net olarak söylüyorum. Bana sorsa birileri yani bu ülkenin Filistin'in çektiği mezarime karşı yapabileceği en etkin şey nedir diye 10 yıl içerisinde 20 tane temel bilim üniversitesi açmaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey budur. 20 tane temel bilim üniversitesi açıp bu ülkenin en seçme çocuklarını burslu olarak orada okutabilirsen sen o 20 sene sonunda yapılacak inovasyonlarla dünyadaki bakışlar sana dönecek. Bir süre sonra senin olmasın dediğin şeye destek yağacak. Senin Yani olmasın dediğini olmasın diyecekler, olsun dediğini olsun diyecek dünya. Lokomotif olabilecek bir ülke olursan ancak onun elindeki gücü alırsın. Şimdi zulmün yarattığı gündeme ha babam su taşımak dışında bir fonksiyonumuz olmuyor. Güçsüz artık. eşlikçi olunca dünyada, güçsüz ama eşlik etmek zorunda olan olunca ister istemez buna dönüyor. Birazcık da bu sohbeti açıyor olmamın zemininde şu vardı. Ben yönetim anlamında bir değişim döneminde olduğumuzu seziyorum. Çok erken, yarın öbür günden bahsetmiyorum. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde dünyada da demokrasinin şeklinde de, uygulanma biçiminde de bir değişim yaşanmak zorunda olacakmış gibi geliyor. Yani Her şeyde son... büyük bir şey değişecek. Aha, son 50-60 yılda demokrasi, liberal davranışlar işimizi görmüş gibi görünüyor ama hızı açısından ya da çok kalabalık grupların iletişimdeki etkinliği açısından artık yönetmesi çok da zor, pratikte işe yaramaz da bir hale döndü. Hani herkesin tüm akıllı siyasetçilerin şey cümlesi var ya yani elimizdeki en iyisi bu. Yani bu iyi bir şey değil ama elimizdekilerin en iyisi bu diye. Bununla alakalı sanki yeni bir şeyi anlamak hem fikir olmak hem hal olmakla alakalı. Çünkü şeye de vardık. Hani demokrasi ve liberalizm en zemininde şeyi kullanıyor. Yani insan bilir ve haklıdırı kullanıyor. Ama şimdi biz masadayken biliyorsun ki insan o kadar da bilmiyor. Hiçbir. Ve o kadar da haklı da değil. Yani hani bunun bir sınırı var. Hani bir yere kadar sezip o biliyor ama sonrasında çok kolay manipüle ediliyor. Evet. Ve sonra bakıyorsun dünyadaki tüm demokrasiler manipüle edilebilir sistemlere dönmüş kolaylıkla. Yani insan aslında bilmiyormuş da insan aslında hissettirilebiliyormuş falan. Yani evet. belli bir kanala yani Türkiye'de barajı geçemeyecek bir parti olsun. Sınır, sınır seçimden bir hafta önce o partinin hikayesini destekleyen global bir lanet ve nefret duygularını çekecek bir olay olsun. İktidar ortağı olur o yani evet, Bu kadar, evet, bu evet, kadar evet, kolaydır demokraside evet, manipülasyon. Evet, evet, evet. Yani bu demokrasinin tükaka kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yapısındaki hassasiyet bu. Yani yapısında evet, böyle evet, evet, evet, ne derler sorun, bug var yani. O bug'ın farkında olmadığımız zaman hatta o problemin üzerine bütün sistemini inşa ettiğiniz zaman şu anda biz öyle bir şey yaşıyoruz. Yani çoğunluğun tahakkümü zannettiğimiz demokrasinin Ciddi sıkıntısını da çekiyoruz. Çok faydasını da gördük. Hayır, yani bu işte yönetimin el değiştirmesi, tazelenmesi falan. Güzeldir, bu keşke sıklıkla olsa. Ama şimdi mesela böyle bir durağan periyot, yani böyle bir yığılma hali, böyle bir eminsizlik hali. Ama hala işte aynı şarkılar teren edilmeye devam ediliyor. Yani aynı şeyler oluyor. O haber geldi mesela, kaçtı, bir hafta mı oldu o hikaye, bir hafta 10 gün. Yani zaten televizyon falan izlemiyorum ya, böyle bir Twitter'da düştü bir şey. Gene mi dedim ilk lafım yani. gene Gene mi Ramazan'da gene mi yani? Gene mi Kudüs'ü bastınız? Gene mi aynı kıyafetlerle? Gene mi aynı gerekçelerle? Lan bir film kaç kere izlenebilir ve bu kadar da sonu belli bir film. Yani spoiler falan vermem mümkün değil. Belli zaten. Bu konu ne olacağı belli. Benim e, bu ülkemdeki siyasinin, akademisyenin, ev hanımının gencin ne tepki vereceği de belli. Her şey adeta bir kayıttan oynatılıyormuş gibi tekrar ediyor. Birisi de arkadaş çıkıp da Kardeş gözün seveyim yani bu işte bir tuhaflık var deme noktasına gelemiyor. Çünkü toplu bağrılan yerde akla selim duyulmaz. Yani toplu bağrılan yerde zaten susacaksın. Biz mesela bu videoyu şimdi çekiyoruz 19 Mayıs 2021 İşte 1-2 hafta sonra yayınladığımızda bunu muhtemelen bu iş daha soğumuş olur. Birçok insan bizi şöyle dinleyecek muhtemelen ya aslında herifler haklı ama yine böyle bir hikaye olduğundan ertesi günü bu videoyu yayınlayalım. Demin ediyorum siyah çelenk bırakırlar. <gülüyor> Gelip önümüzde gösteri yaparlar yani bunu yaparlar. Abi çünkü siyasetten ya hiçbir şey söylemedi. Hiçbir değil. şey söylemiyoruz yani sadece bir rica var ya bir başka açıdan da bakmak <gülüyor> gerekir. Bunu tekrar ediyorum. ben yani bu konuyu açmana da sevindim Hani benim gündemim değildi normalde. Ama ben her bu haberi duyduğumda gerçekten orada Gazze'de Filistin'de sıkıntı çeken insan için ne yaparım diye düşünüyorum. Ben bunların tamamını o dertle söylüyorum ya yani oradaki insana. Gerçekten bir faydamız olması lazım. Biz sonuçta abi bir ülkeyiz. Yani e, çarığımız sağlam oraya göre. Oturmuş bir düzenimiz var. Enteresan bir kafamız var. Karışık ama enteresan. Doğu batı arasındayız. Birçok yere stratejik yaptırım imkanımız var. Yani acık aklımızı başımıza toplayıp hedehede he efelenmelerin ötesinde biraz da böyle orta uzun madeli plan yapıp onların bastığı her düğme vöö diye cevap vermeden önce aklımızı kullansak bu mesele güzel olacak. Tabii çoğu diyecek ki yani ne yapalım? Siz bir şey yapmayın ama duyanlar var bazı, onların yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Hayat aslında her gün aldığımız basit kararların peş peşe uygulanmasıyla oluşan bir sonuç ya, hayat dediğimiz hikaye. Şimdi bununla alakalı, Filistin'le alakalı bir şey duyduğumuzda kararımız çok öncelikli olarak hani hemen belirgin bir şekilde olabiliyor. Ama hemen peşi sıra atıyorum, mesela iPhone Türkiye'de satılmıyor duyduğumuzda da tavrımız farklı oldu. <gülüyor> Aynen, evet. Ya da işte ne bileyim yani gıdayla ilgili o kadar da seçenek marketlerde onlar olmadığını duyduğumuzda dünyada var ve bizde yoku duyduğumuzda da bununla bunun arasındaki bağı, korelasyonu, örüntüyü görmeden yürüyoruz. Burada Filistin'e yapılanlar bir zulümdür. Bunu demesi kolay diyoruz ve geçiyoruz. Yarın iPhone Türkiye'de satılmalı ne olacaksa olsun da diyoruz. Hayır, internetle alakalı nüfek kısıtlama yapamazsın, işte tüm dünyaya bilmem ne diyoruz hani şeyin içerisinde. Ve her karşılaştığımızda bir şey diyoruz ama bu dediklerimizin hepsi bir araya geliyor ve bir sonuca yol açıyor. Eğer iPhone evet. Türkiye'de kaçınılmaz ve düzgün bir şekilde satılsın istiyorsan, Filistin'de o kadar da çok ses çıkarmayacaksın sanırım. Yani bunlar öyle Aynen. çünkü bütünsel bir şey. Yani hani i̇şte çok şey... güzel ifade ettin. O uzun büyük parantezin içerisinde kalan bütün sebeplerden dolayı Filistin'de çocuklar ölüyor. Evet. Evet. Yani o, o, o sebep aslında o. İsrail'in bombası sadece tetik. Yani bizim buradaki tavrımız, bakışımız bunun işe yarar bir senaryo olarak hala oynayabilmesi sayesinde o çocuklar ölüyor abi. Dolayısıyla bu gerçekten insanın en acı aptallığı. Ve bir aptal, bu arada aptal gerçekten kelime anlamıyla söylüyorum. Bir aptal çıkıp bunun çığırtkanlığını yaptığında konu hak, bunu herkes biliyor. Ama aptalın aptal olduğunu herkes anlamıyor. Ve hak konuyu aptalla beraber dalınca aptalca bir ses çıkıyor. İşte maalesef bizim sıkıntımız bu. İnşallah güzelir. <gülüyor> <gülüyor> Şu e, şey hikayesini bence konuşmaya devam edelim. Yani yönetim biçimleri değişecek olsa tamamen teoriden bahsediyorum. Yani uygulana gelen teknikler açısından biçimler değişecek olsa yani krallığın bir tekniği vardır. Kendi evet, Mustafa ile biraz bunu, Mustafa Acungil ile... Dijital gelecekte insan kalmakta acı kalem oynatalım demiştik ama ben sıkışmıştım orada onu hatırlıyorum. Çünkü çok hayal edeyim bana sorsan böyle large tip bir danışman danışmanlıklı monarşi hiç fena gelmiyor kulağıma yani. E, bilmiyorum ama ben tabii eski kafalı biriyim. Bana da mesela şöyle bir şey olurmuş gibi ama bunu daha uzun sohbetini yapalım. E, toplumdan veri toplama becerimiz artık yüksek ya. Toplumdan topladığın belli kriterler, ekonomik, sosyal davranış ve kültürel durum, eğitim durumu falan gibi kriterleri toplayıp e, yönetimin biçiminde demokrasiden krallığa bir skalada yıllık ya da 3 yıllık oynamalar yaparak hareket sanki öyle bir şeye gidecek. Dinamik bir şey. yönetim biçimi. Dinamik yönetim biçimi. Dinamokrasi. Evet. Dinamokrasi. Oo, dinamokrasi <gülüyor> süper oldu. Yalnız bu aradaki yönetim sistemimizin adını biliyor musun? Dünyada yaygınlaşmaya başlayan. Nedir? Geritokrasi yaşlılardan oluşan yönetimimiz oh. hep dünyanın en evet çok haklı yani tabii. evet çok haklı. Geriyatokrasi mi? Geriyatokrasi, evet. Ee, yaşlı liderlerin karar verdiği Aha. dönemler. E tabi yani dünyadaki lider ortalaması 60'ın üzerinde abi. Çok sıkıntılı. Ya bu arada bu... ekonominin biriktiği insan da öyle. Bu arada şeyi sevdim, devamlı böyle data çekiliyor. Çelarına evet. falan. İbre gösteriyor. Bu sene krallıkla yönetiyor. Evet. Yarı demokrasi, yarı açık Çünkü ceza... mesela demokrasinin en temel teknik sorunlarından bir tanesi, işte mesela bu grubun içerisinde demokratik bir şey uygulayacağına karar vereceksen, bu grupta 1 milyon kişi varsa atıyorum, bu milyon, bu milyon kişinin kültürel ve karar verme yetkinliğinin eşit olması gerekiyor ekonomik olarak. Eğer eşit değilse demokrasi önce dış kararlar yerine bunları eşitlemek için çalışıyor. Evet. Hani Mesela bu da sistemi çok yavaşlatan bir şey. Çünkü aslında demokratik bir toplumda herkesin eşitlenmesi diye bir pozisyonda yok. Yani kapital dünyanın zararı getirilerinden bir tanesi. Vallahi acayip işler. Ama ha. şu anlattı... Üzeri konuşmaya var. eğlenceli. Bence. Yapalım yapalım bunu. Ben de bir düşüneyim ama acaba konuşmadan önce. <gülüyor> Bakayım neler varmış alternatiflere bir bakalım. Neyse konu acı ama inşallah bunda da tatlı bir yere bağlarız.